Ulu Canlar Cezaevi'ndeyiz ve burası nice mahkumlara ev sahipliği yapmıştı. Bugün kültür merkezi olarak kullanılıyor, müze olarak kullanılıyor. Ankara Altındağ Belediyesi bünyesinde Ulu Canlar Cezaevi Müzesi olarak Necip Fazıl'lardan, Nazım Hikmetler'e ve özellikle eski Limple Atıf Hoca'nın da burada idam edildiğini biliyoruz. Ve Ulu Canlar Cezaevi'ni şimdi sizlere belgesel görüntülerle gezdirmek ve göstermek istiyoruz. Tarih ders ve ibret almak için vardır. Tarihi mekanlar, müzeler de tarihten ders ve ibret alınan en önemli yerlerdir. Ulucanlar cezaevi, nice canların idam edildiği cezaevi, nice fikir insanların düşüncelerinden dolayı mahkum edildiği cezaevi. Ulucanlar cezaevindeki belgesel çekimlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Kimler mahkum olarak yatmadı ki ve tarihe canlış aitlik yapan ulucanlar cezaevindeyiz. Gerçekten gördüğümüz, yaşadıklarımızı oldukça etkiliyor bizleri ve burada yaşanan olayları ciddi belgeselleştirerek gelecek kuşaklara aktarmak gerekiyor. Erdal Eren çok tartışma konusu olmuştu. Hatta Cumhurbaşkanı'nın mektubuna konu olmuştu. Giresun Dernekler Federasyonu'nu buradan göreve davet ediyorum. Bu Erdal Eren'i mutlaka anmalılar. 17 yaşında Sık Yönetim Mahkemeleri tarafından idam edilen Erdal Eren, Giresun'un Tarihi Şebin Karayışar ilçesinden Giresun dernekleri Federasyonu'na, sivil toplum örgütlerine Ulucanlar cezaevinden duyurulur. Öğretmenimin oğlunun. Bir neler söylersiniz o zaman? Tabi ben çok belgesel. Çift bir aileydin, babası Şöyle... öğretmendi. Çocukunu biliyorum. Şebin evet, aynı Nasıldı? Bir söyleyin o zaman. Çok sakin sessiz bir çocuktu işte. Duygularımız nedir efendim? Bugün tarihler Vallahi 26 çok Ablasıyla şu anda görüşüyoruz, ailesi işte anne söyledi, baba söyledi. <Gülüyor> Bu şekilde at gibi yakışır.